Selamun Aleyküm. Sevgili arkadaşlar, göndermiş olduğumuz sorulara cevap e, videomuz ikinci bölüm olarak e, 23. sorudan devam ediyoruz. Diyor ki Cemile kardeşimiz bize ulaşmaya çalışıyormuş bir sorusu varmış. Hazreti Ali namaz kılıyordu, biz kılmıyoruz, işin kolayına mı kaçıyoruz yoksa bu kadar insan topyekun zararda mıyız diyor. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh namaz kılıyordu, namaz kılarken şehit edildi camide. Ee, onun kıldığı namaz, Peygamber Efendimizin ve vesselamın kıldığı namazdı. Ee, namaz, Kur'an'da farz olarak bize verilmiş. Aleyhissalatü vesselam, Peygamberimiz ne şekilde kılacağını göstermiş ve o şekilde kılmaya devam ediyoruz. Hazreti Ali de kılıyordu. Alevik kardeşlerimizin de kılması da lazım. Burada e, mezhep e, şeylerine girmeye gerek yok. İslam'da çünkü böyle e, siyasi şeyler yok. Ayrımlar aslında yok. E, Peygamber Efendimiz zamanında bölünme var mıydı? Hepsi bütün sahabe, bütün İslam toplumu kardeşti. Yine arzuladığımız şey kardeşliğimizin devam etmesi. Bu işin e, bir partisi, mezhebi yok kardeşler. O sebeple farz olan taraftan yürümemiz lazım. 24. soru. Gönülme tabi talibiz. Vereceğimiz her vereceğiniz her bilgi kıymetli öğrenip öğretelim inşallah. Cettimizin bildiği bizlere unutulan bilgiler nelerdir diye sormuş kardeşimiz. Bunları sık sık anlatmaya çalışıyoruz. Cettimizin uyguladığı bilgiler, Kur'an-ı Kerim bilgileri, Kur'an-ı Kerim'in öz bilgileri ve sırlı bilgiler olarak da geçen bilgiler mevcut. Havaz da bu sırlı bilgilerle ilgili bize yol gösteren metotlardan birisi. Kur'an-ı Kerim'in içinde pek çok mevzu aslında açıklanmış durumda. Yani son dönemde yine çalışmalarını yapıyoruz. Televizyonlarda da yine yayınlayacağız. Ayın günleriyle ilgili mesela, hicri ayın özellikleriyle ilgili hangisi 29, hangisi 30 şeker, ne şekilde takip edilmeli o günlerde neler yapılmalı? Olumlu günler, olumsuz günler nelerdir? Bunlar e, Rahman suresinde tekrar eden ayetlerde ve Kamer suresinde ve Muserat suresinde verilmiş. Mesela, bunu bir örnek olarak vereyim. Ceddimiz bunları biliyordu ve uyguluyordu. Ve kadim gelenekte e, ekim dikim zamanlarından tutun, hasat zamanlarına kadar çocuklar ne zaman evlenecek, ne zaman kız istenecek, ne zaman en hayırlı iş yapılır. Bunlarla ilgili bilgiler mevcuttu. Şimdi de soruyorlar bize şu gün şu saatte mi yapsak acaba diye anlatıyoruz ama insanlar tabi genelde tatil programlarında uygulamayı tercih ediyorlar. İşin dalga boyunu, frekansını o günün gücünü o günkü dua kapılarını o zamanki dua kapılarını e, eski insanımız biliyordu. Kadim geleneğe sadıktılar ve kadim gelenekte çalışıyordu ama 17. yüzyıldan sonra maalesef burada çok büyük sapma yaşadık. Ee, Rönesans'tan sonra etkisi altına girdiğimiz Avrupa'nın da etkisiyle birlikte bu gelenek göreneklerimizi ve aslında ilmi kaybettik arkadaşlar. Bununla ilgili biz hatırlatmalar ve e, bulduğumuz bilgileri buraya bu tarihe nakletmeye çalışarak tekrarlatmak üzere bazı çalışmalar yapıyoruz. İnşallah destekle bu çalışmalarımız büyüsün. Yirmi beşinci soru, yirmi beşi geçiyorum, bir masaj terapistinin şeyiymiş, bize de reklam atıyorlar kendi şeyleriyle yine. Yirmi altıncı soru, is, isim esması, bunlar hesaplanıp gönderiliyor. onları Belki de göndermişsizdir bu kardeşimize şu ana kadar. Bir de sorusu var. Elektromanyetik pandemi gelecek diyorlar. Bundan korunmak için neler yapacağız? Hava sevmiyle. Bundan korunmak için bir kere enerji alanımızı, önce öz manevi alanımızı, yani auramızı temiz tutacağız, sağlam tutacağız, geniş tutacağız. Geniş tutmak için frekansımızı yükselteceğiz. İbadetimize çok dikkat edeceğiz. Verici insanlar olacağız. Düz, doğru, yalan söylemeyen insanlar olacağız. Evimizi sürekli... Sık sık temizleyeceğiz, bunu hep anlatıyoruz ve manevi enerjiyle dolduracağız. Manevi enerji ile doldurmak için sık sık Kur'an okuyacağız, buhurlar, tütsüler yapacağız, güzel kokular kullanacağız. Evin içinde hep olumluyacağız. Olumsuzdan kaçacağız. Olumsuz işler bize vesves ya da diğer şekillerde geldiği zaman kendimizi hemen olumluyacak şekilde kendimizi Rabbani tarafa atacağız. Yani iyi insan olacağız. Koruyacağız, kollayacağız. Pencerelerimizi kalın kadife kumaşlarla koruyacağız. Pencerelerimiz dışarıya karşı yalıtkan olacak. Mümkünse evler müstakil olsun diye anlatıyoruz. Tabii mecburiyetler var vesaire ama tercih toprağa basabilecek şekilde ve mümkünse taş, kel, piçevler. Tabii çoğunuza imkansız genel mevzular ama yine de Doğrunun ne olduğu sorulduğu için söylemek zorundayız. Doğal yaşama dönmek. Doğal yaşam içerisinde kendi alanımızı e, fiks ederek, sabitleyerek bu alan içinde e, bu tür saldırılardan korunabiliriz. 27. soru. Bizden eğitim almak istiyor. Şartlar neler? Onları belirliyoruz. Bir elemeden geçiriyoruz. Bildiriyoruz. İslam'a ne diyor? Ee, orijinal Kur'an metinlerine nasıl ulaşabiliriz? İslam Araştırma Merkezinden istesek temin ediyorlar mı? Diyanet yayınlarının Hazreti Osman'a nispet edilen Kur'an metinleri var. Onu temin edebilirsiniz. İslam Araştırma Merkezi size adres gösterebilir. Nereden alacağınız şeklinde. Oradan temin edebilirsiniz. Orijinal Kur'an metinlerini soruyor da. Orijinal ee, Diyanet yayınlarının Hazreti Osman'a nispet edilen Kur'an metni var, Hazreti Ali'ye nispet edilen Kur'an metni var. Kahire müsalsız, Sanla müsalsız yanlış hatırlamıyorsam ve Hazreti Osman'a nispet edilen müsa olarak üç tane çalışmaları var. Bunları da temin edebilirsiniz. Cinlere bakım yaptırmak uygun mudur? 28. soru uygun değildir. Cinlerle temas olan insanlarla temasınız sizi açmaza sürükler. Buradaki işlemler maalesef mani değil. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu alana perde koymuştur. Siz tamamen Rabbani yoldan, Rahmani olarak Rabbinizden isteyeceksiniz. Diğer alem varlıklarıyla bir bağlantımız burada yok. Hüddam mevzusu da yok. Hüddam Kur'an'dır. Yardımcı olan Kurandır. Allahu Teala hüdüm olarak hangi meleği nereye ne şekilde vazifelendirir o Allah bilir o bizim şeyimiz değil o sebeple aracılardan değil direk makam sahibinden Arşövalinin sahibinden Allah Celle Celal isteyeceksiniz. Şimdi burada bir yorum varmış 29. soru. Ayrıca yıldızımız düşük. Frekansımızı değiştirmek istiyoruz. Faydalı yaratılar yetiştirmek istiyoruz. Şakramızı açmak istiyoruz. Yıldız düşüklüğü mevcut neyse allah Teala nasıl yarattıysa hangi boyuttaysak bir kere tevekkül Allah kabullenerek yürümemiz lazım. Sizin frekansınızı aşağı çeken başka faktörler varsa bunları bulup bunlardan çıkarsanız kendi frekansınızı bulursunuz. Yani yıldız düşüklüğü yani düşük olarak yaratılmış sonra yükselecek gibi bir mevzu bahis değil. Sizin kendi frekansınız da Teala buradaki mukadderi programınız neyse kaderinizde ne varsa ona göre yaratmış. Burada ilerlerken başka türlü sıkıntılar olduysa sizi mukadderi çizginizden aşağıya çekmeye çalışan bu tür sıkıntılar varsa bunlardan kurtulup e, yukarı çıkabilirsiniz. O zaman mukadderi planınızı çalıştırır ve tekrar yaşar duruma gelirsiniz. Amacınız allah Teala'nın sizlere çizdiği mukadeli çizgide yürümek olsun. Rabbim bizi bize tasarladığın, nefi i mahfuzda yazdığın kaderimizi yaşatmak üzere muhafaza eyle diye dua edin. 30. soru Hava ile ilgili kitaplar önerir misiniz? Arapça öğrenmek gerekir mi? Arapça yazmak anlamında öğrenmek gerekir. <gülüyor> yavaş yavaş da Arapça diline adapte olmak da fayda var. Çünkü Havas'ta yazı dili Arapça. Dualarınızı, daha pek çok dua yine Arapça olarak yapacaksınız. Havas ilmiyle ilgili kitap şey biraz zor kardeşler. Kitaplarda çünkü çok fazla katkı var ama ben yine Mustafa İloğlu kitaplarını, gizli ilimlerle ilgili kitapları tavsiye ediyorum. Eski baskılarını. Bunun dışında Havası kitaplarında bile çok net olarak size çok doğru bilgi verilmez, verdirilmez. Yani doğruya yakındır ama siz içine girdikçe tam doğrunun ne olduğunu idrak edersiniz. O sebeple e, kitaplarda yani al, alıp kitap okuyarak net olarak hava seribinde ilerlemek zordur ama kitaplar size yardımcıdır da e, kitapsız da olmaz. Bu sebeple e, icazet alacak noktanızın sağlam olması gerekir. E, yine de bu konuda pek çok kitap var tabii. E, ve her birisi farklı açıdan yazılmış. Genel olarak havası çünkü bir açıdan yazılıp bütün Havas'ı ihtiva eden e, bilgi kaynağı bulmak zordur. Çünkü Havas'ın alanı çok geniştir. Bazı alimler... A açısından ilerlemiş, bazıları B açısından ilerlemişler. Muhittin Arabi geleneğinde çok fazla bilgi vardır ama çok şifrelidir. Bir saatlerin hazinesini mesela çözmeniz yıllar alır. İçinde çok bilgi vardır ancak e, bilgiler örtülü olarak verilmiştir. Bu sebeple e, bizim kitaplarda fena değil. Yavaş yavaş açıyoruz havası. Mustafa İlioğlu'nun kitaplarını kullanabilirsiniz. 31. soru. Cifir ilmi ve hava ilmini nasıl öğrenebilirim? Hangi kitabı önerirsiniz? Az önceki cevap bunun içinde geçerli. Cifir yalnız ilmi cifir. Ee, Hazreti Ali'den gelen radıyallahu anh bir ilim. Ee, ile ilgili çalışma başka bir boyutu işin. Ee, bununla ilgili cifir kitabına girip oradaki şifreleri açar açığa ilerlemeniz lazım. Buradan itibaren ilmi dün kapılarının açıldığı noktadayız. Ilmi dün açıldıkça Cifirle ilgili konsantrasyon zaten. Cifir şifre demektir. Şifrelenmiş bilginin nasıl açıldığını öğrenmeniz demektir. 32. soru Sayın Hocam esmamızı nasıl bulabiliriz? Hangi çakramızın bağlı olduğunu nasıl biliriz? Çok rica ederim diyor. Esmaları hesap metotlarını da anlatıyoruz. Kitabımızda da var. Bulamıyorsanız bize gönderiyorsunuz WhatsApp'tan. Biz buluyoruz bu çalışmaya da devam ediyoruz. Hangi çakramızın kapalı olduğunu bir uzmanın de fayda var ama çakranın kapalı olduğu bölgelerde genelde fiziksel olarak da rahatsızlık çekersiniz. Yani fiziksel olarak probleminiz olan bölgede çakralarınızı kontrol ettirmenizde fayda var. Çakralarımızı nasıl açmalıyız? Başka bir soru, 33. soruda. Çakralarımızı, yine söyleyeyim, bir uzman vasıtasıyla çalışmak da fayda var. Kendi başımıza çakralarımızı açmak zordur. Ama sistem olarak nasıl tarif ediyoruz? Her çakramızın üzerine 7'şer tane fatiha okuyarak, her gün periyodik olarak saat yönünün ters istikametinde çakralarımıza çalışırsak, e, süratlendirmemiz mümkün olur. Gü, gümüşe veya bakıra uy, uyumlu olduğumuzu nasıl anlarız? Bu burçlarla ilgili bir sistem. Derslerimizde anlatıyoruz bunu. 34. soru. Kimi burçlar altına, kimisi gümüşe, kimisi bakıra, kimisi kalaya, kimisi civaya uyumludur maden olarak. Bu hangi burçta olduğunuzla ilgili bu bunu değişik kaynaklardan bulabilirsiniz. Metalinizin ne olduğunu. Altın, gümüş, kurşun, kalay, bakır ve civa olarak verirler. 6 tane metal olarak verir havasta. Ama şöyle söyleyeyim ben size. Hemen hemen bütün gruplara uyumlu maden gümüştür. Gümüş kullanabilirsiniz joker olarak. Sayfamızda bulunan kuvvet yüzüne nasıl sahip oluruz? Metafizik destekten metafizik şoptan bilgi alabilirsiniz. Orada bilgiler de mevcut. Whatsapp'tan da ulaşabilirsiniz. 35. soruydu. 36. soru. Kur'an-ı Kerim mealinde bilinçli yapılan çarpıtmalar var mı sizce? Kur'an-ı Kerim meallerinde yorumlara bağlı bazı problemler var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in en başa dönersek noktasız batın kısmı ve noktalı e, zahir e, kısmı var. Kur'an Furkan bir kitaptır. Furkan özelliği vardır. Çift taraflı bir okuma düzeni vardır. Kur'an'ın sırlı bilgilerinden biridir. Biz Kur'an'ın zahiri üzerinden yürürken noktalı harflerle okuma yaparız. Noktalı harfler mevcuttur baştan beri. Sonra doğru okunması maksadıyla hareket sistemi hangi harf A, hangi harf e, e, e okunacak, i okunacak, Ö okunacak, nerede durulacak, hangisi U okunacak? Buradaki e, hareketler kurandaki sesi, seslendirmeyin ne şekilde yapılacağını e, doğru yapmak maksadıyla yapılmıştır harekeleme sistemi. Harekeleme sisteminden kaynaklanan ufak tefek şeyler etken edilken durumlarında karışıklıklar var. Eğer olduğu arada bazı ufak tefek şeyler, değişikler olduysa. Ama bu da çok çok önemli değil. Asıl önemlisi oradaki tercümeden sonraki yorumlar. Maalesef meallerde çok fazla yorum var. Parantez işlerinde çok fazla yorum var. Aslında şöyledir gibi yorumlar var. Bu sebeple mealleri en az yorumlanmış şekliyle okursanız en doğru bilgiye oradan ulaşılır. Yine en kestirme, en yakın bilgiyi veren Elmalı Hamdi yazarın e, mealleri. Meallerde en sade olanını seçerseniz inşallah teala, en doğru e, tercümeye ulaşırsınız. <gülüyor> Diyor ki 37. soru Kıymetli Arkan Hocam isim esması 40 gün çekip bitince mi vef yazdırılmalı? Genelde rutin olarak en az 21 gün çektikten sonra VEFK yazılır. Ya da VEFK yazılırken de size önerilir ki şu tespihatı şu kadar gün yapın şeklinde. Ama bir temizlik işlemi gerekiyorsa önce temizlik işlemi yapılmalı, ondan sonra VEFK yazılmalı. Yani kap önce bir boşaltılmalı tertemiz, sonra doldurulmalı. Bunun bilgisiyle lütfen hareket edelim. 38. soru. Negatif enerjilerden nasıl korunuruz? 5G dahil. Bunu az önce anlattık. Evin manyetik alanımızı dolduracağız. Hem auramız hem evimizi. Epifiz bezimiz nasıl açılır? Epifiz bezini açmak için bol zikir ya basir ya semi tespihini çok sık çekin 482 defa. ve Hem keşif gözünüze hem kulaklara yoğunlaşın. Bu tespihatla epifiz gözlerini açmaya başlarsınız. Bol ibadet ve her gün en az bin tane de estağfurullah da unutmayalım. 39. soru Sevgili hocam, eğitim alamayanlar en azından kendi esmasını celceliti duasındaki bazı sırlarından faydalanmak mümkün değil mi? Çünkü insan bazı şeyleri yaparken inanarak ve doğru şekilde yapmak istiyor. Evet, doğru. Celceliti ile ilgili de Aktarmaya çalışıyoruz. Her gün de okuyun da diyoruz. Kur'an metinlerini her gün okuyun diyoruz. İsim esmasıyla ilgili de bize ulaşanlara bilgi veriyoruz. Bilgi vermeye çalışıyoruz. Efendime söyleyeyim. Doğru şekilde yapabilmek için mesela Cercelit duasının şimdi e, tam 122 bendini ve Türkçe okunuşuyla birlikte. Tercümesini hazırlıyoruz. Önümüzdeki hafta onu da yayınlayacağız. Tam metni bulamayan arkadaşlar metafizik destekten, metafizik şoktan bilgi alabilirler. Oradan tam metni temin edip okuyabilirsiniz. 40. soru diyor ki, Arkadaşımız, bence herkesin çakısı açılmamalı, ramalli olarak hizmet vermek bu nefsi olarak günaha girmek var, çarkaların açılması sonuçların iyi olacağı anlamına gelmiyor. İbadet, teslimiyet, kısacası takva ehlinin çarkaların açılması tarafıyım. Nefis bu ya bir gaflete düşerse ve e, perdede kalkmışsa eyvah mücadele iki kat zorlaşır insan kendisi Allah korusun bir yorum yapmış kardeşimiz. Şimdi çarkaların açılması, perde kalkması olarak e, yorumluyor, çarka açıldığı zaman perdeler kalkmaz. Orası bir iki çok nefsine düşmüş bir insan zaten gelin benim çakramı açın diye teşebbüs de etmez onun kendi nefsinin içinde kaybolmuştur. Keşke teşebbüs etse de ona yardımcı olunsa, biraz manevi enerjisi yükselse de ondan sonra tekrar iman yoluna girse. Bu sebeple burada ki yorumu zaten kötü alışkanlığın içine düşmüş dünyada kendini kaybetmiş. Birine Allah yardımcısı olsun, gelip benim çakılarımı açın diye kimseye gidip e, bulacak hali yok kendini kaybetmiş bir insanın. Onu da gelip zorla gel yani senin çakılarını açayım da kimse demez. O sebeple gönlü rahat olsun. E, nefis sahibi insanlara da Allah yardım etsin. E, zor günlerdeyiz. Allah onları ıslah etsin diyelim. Selamun aleyküm selam. Üç aylarda riyazetli günde bin tane Ayatel kürsi okuyarak kalp gözümü açmayı düşünüyorum. Bir zahmet ve kate gireceğim. Kürsi kalp gözünü açıyormuş, Ayatel Kürsi kalp gözünü açıyormuş. Bu konuda bilginiz var mı? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi riyazete girmek iyi fikir. 40 gün iyi bir zaman. Siz üç ay demişsiniz. Uzun bir zaman. Güzel. Güzel. Ayetel kürsi e, çok büyük man, manevi bir merhale aldırır. Bunu iyi bir e, şeyde, riyazette hakikaten, riyazetin hakkını vererek yaparsanız, kalp gözünüz, keşif gözünüz açılmasında fayda verir. 99'dan beri fabrikasyon gıdalar yemiyorum. Herhal dairese dikkat ediyorum. Şimdiden teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Güzel, Allah yolunuzu açık etsin. Güzel bir niyet. İnşallah Allah tamamına erdirsin. Ayetel Kürsi bize verilmiş hediyelerden birisi kardeşler. Pek çok anahtar. Pek çok kapıyı açar. Açan iyi bir anahtar. 42. soru Hocam Rabıtada bir enerji alma oluyor mu? Rabıta tehlikeli olabilir mi? tarikatlarda yapılan rabıta. Rabıta şeyh ile müridi arasındaki bir bağlantıdır. İlim maksadıyla kullanılır. Ee, eğer ...tam kendini koruma altına aldığı ise, bu koruma da rabıtadan önce yine ayet külsü dairesiyle yapılır. Kendini iyi bir ayetel külsü dairesi aldıysa başka bir enerji e, almaz ama burada risk vardır. Rabıta ruhani olarak yapılan çalışmadır. Her türlü ruhani çalışmada kendinizi çok sağlama alarak e, aktivasyon gerçekleştirirseniz. Yani çok iyi bir dairede olmanız gerekir. Ve dairenizden emin olmanız icap eder. Emin olursanız herhangi bir etki almazsınız. Ama emin değilseniz bu arada bağlantı sırasında saldırıya uğrayabilirsiniz. Dikkat edilmeli. Ya yani Bilmeyeni yapacağı işler değil onlar. O yüzden denemeyin. Yani rabıta deneyerek öğrenilmez. Zamanı geldiğiniz zaman hangi tarikat ise artık ehil olandan aldığınız ehliyetle yürürsünüz. Sorularınızı yorumlarda videoyu beğenerek e, aşağıda belirtebilirsiniz. Oradan da alabiliriz. Metafizik destek, metafizik şoktan da sorularınız varsa e, toplayıp onları toplu olarak yanıt veririz inşallah. Selametle kalın.